Hadi. Görürüz. Aa, efendim, Serdar'ın tedavisi devam ediyor. Hafıza kaybı yaşıyor kendisi. <gülüyor> Teşkilat dizisi yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Herkese selamlar dostlarım. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip, vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alacaktır. Efkar'ın namlusunun hedefinde olan Hartley ise tehlike çanları çaldırmaya başlayacak. Dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağına dair ayrıntılı videomuz yarın kanalımızda gelecektir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.